Bugün Sağ Expo'da silahlı insansız deniz araçları konusunda bir toplantı oldu. Bu toplantının da moderasyonunu ben yaptım. Gerçekten bu sektöre çok önemli ürün veren, Yonca Onuk, ortağı Havelsan, diğer tarafta Sefine ve Orta Aselsan'dan gelen üst düzey yöneticiler bu toplantı içerisindeydi. Gelecekte silahlı insansız deniz araçları nasıl olacak, neler yapılıyor bunları masaya yatırdık. Hatırlayacaksınız bundan kısa bir süre evvel Havelsan ve Yonca Onuk'la birlikte bir canlı yayın yapmıştık. Ee, geliştirilen Sida'yı beraber görmüştük. Bugün de şu an bu anonsu... Sefine ve Aselsan'ın geliştirdiği Mir olarak adlandırılan silahlı insansız deniz aracı üzerinden yapıyorum. Fuar'a getirildi bu e, Sida. Sida'nın bununu görüyorsunuz, makinalı tüfek 12.7 milimetrelik ana silahlarından bir tanesi. Ancak buradaki ana görev Mir'in denizaltı savaşların konusunda. E, savaşı yönlendirecek ekip bana sahip olması. Tabi fuara getirildiği için konmamış ama normalde denizaltı savaşlarıyla ilgili Sida Teknenin alt bölümünde özel bir sonar oluyor ve bu sistemlerle denizaltılar tespit edilecek ve buna karşı çeşitli silahlar kullanılarak insansız bir şekilde risk alınmadan denizaltıların bertaraf edilmesi hedefleniyor. Şimdi isterseniz şöyle bir güvertesine doğru ilerleyelim. Neler neler var neler yok birlikte tanıyalım. Ee, sonuçta gördüğünüz gibi... Yaklaşık 15 metrelik bir bot, çeşitli antenler üzerinde mevcut ee, ve burada Sefine ki tersanecilik açısından e, önemli bir yere sahip. O tara Diğer tarafta da Aselsan elektronik sistemler olsun, diğer sistemler olsun gerçekten Türk savunma sanayinin en önemli şirketleri arasında yer alıyor. Şöyle arkaya doğru devam edelim, ilerleyelim. Milli imkanlarla tasarlanmış geliştirilmiş bir SİDA Bu SİDA üzerinde seyir radarı, elektro, optik geliştirilen çeşitli sistemler var. Burada tabi içine giremiyoruz ama testler sırasında insanlı da olabiliyor. Arkamızda ise ee, biraz şöyle bir sağımıza doğru dönelim. Yeşil gördüğümüz sistem de aslında bu deniz altı savaşları için geliştirilmiş ama burada fuarda tanıtım amaçlı Aselsan'ın geliştirdiği ihtar sistemi konmuş vaziyette. Bu tabii demo amaçlı. Normalde bu SIDA sisteminin görevi çok daha farklı. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde Portekiz'de yapılan NATO tatbikatına bunun büyük Marlin götürülmüştü. Orada epey ses getirdi buradaki çalışmalar. Mir de dediğim gibi Marlin büyük elektronik karıştırma görevleri için geliştirilmiş bir SIDA. Bu da denizaltı savaşında kullanılacak. Üretilen İDA yani insansız deniz aracı üzerinde seyir radarı Elektrooptik görüntüleme birimi, ASELSAN'ın kırlangıç, GNSS, anti-jamming, anti-spoofing özelliklerine sahip, ataletsel serüsefer sistemi, INS, RF haberleşme e, gibi çeşitli sistemlere sahip bir insansız deniz aracı. İnsansız sistemleri, Birlikte kullanabilmek çok önemli. Havelsan'ın dijital birlik konseptine bunları sizlere anlatıyoruz. Gökyüzünde İHA, su üzerinde SIDA ve tabii ki gelecek yıllarda da denizaltı insansız denizaltı sistemleri yer almaya başlayacak. Bugünkü o konferanstaki görüntülerde deniz araçları daire başkanıyla görüştüğümüzde önümüzdeki yıl denizaltı araçlarıyla insansız denizaltı araçlarıyla ilgili çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi ve böylece tamamen daire tamamlanmış olacak. Yani su üzerindeki araçlardan sonra denizaltı araçları da yapılacak ki bunlarla ilgili birçok sistem başta ASELSAN olmak üzere komuta kontrol sistemleri HAVESAN olmak üzere sunuluyor. Buradaki hedef tamamen mühimmatından tasarımına, mühendisliğine kadar Türk sistemlerini, milli sistemleri oluşturmak, aileyi oluşturduğunuz zaman da bir güce ulaşıyorsunuz. Ben açıkçası Türkiye'nin İHA'dan sonra ikinci büyük açılımı SIDA'larla yapacağına inanıyorum. Ve buradan da Türkiye kuralları değiştiren savaşta yeni kuralları ortaya koyan bir yapıya gidebilir. Büyük şirketlerimiz bunun peşinde. Bir tarafta tersanede işte Sefine gibi, Yonca Onuk gibi, Ares gibi. Çünkü şu an dört tane insansız deniz aracı var. Yanlarında da işte Aselsan gibi, Havelsan gibi, Meteksan gibi büyük savunma şirketlerimiz, teknoloji geliştiren savunma şirketlerimiz var. Beraber hareket ediyorlar ve buraya yanına tabii ki yerli mühimmatlarımız geliyor. Roketsan, SAGE gibi şirketlerin, kurumların geliştirdikleri teknolojilerle insansız deniz araçları da aynı İHA'lar gibi veya insansız kara araçları gibi belirli bir safhaya ulaşacak. Tabii ki bunlarla ilgili konseptler ilk kullanıcı olan Türk Deniz kuvvetleri tarafından kullanılacak ve mavi vatanda da insansız sistemler görev yapacak.